Bamiyan'daki iki adet devasa Buda heykeli 10 yıl önce tahrip edilmişti. Bu yıl dönümünü anmak için UNESCO, Afgan yetkilileri ve yabancı uzmanlar, dünya mirasları arasında olan bu yapının geleceğine yönelik alınabilecek aksiyonları tartışıyorlar. Heykellerin yıkım tehlikesi altına girdiği 1997 yılından beri, UNESCO, Afganistan'ın kültür miraslarının koruma altına alınması için kampanyalar düzenliyor. Uluslararası seferberliğe rağmen heykeller 2001 yılında bombalandı. UNESCO bugün halen genel anlamda Afganistan'ın kültürel mirasını, özel olaraksa Bamiyan bölgesini korumaya devam etmektedir. Bamiyan'da bu sene tamamlanmak üzere 3 aşamalı bir proje planlanıyor. Proje, kayalıkların ve Buda heykellerinden arta kalan boşlukların sağlamlaştırılmasını, Budist mağaralarındaki zarar gören heykel parçalarının ...ve duvar resimlerinin koruma altına alınmasını, Afgan konservasyon uzmanlarının eğitilmesini ve bölgenin yasa dışı kazılardan korunmasını içeriyor.